Atfal-ül Ghabet'in dünyasında gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüze büyük bir kapıyı bekleyen dört tane aslanda kalmıştık. Yırtıcı ve vahşi. Ondan devam ediyoruz. Prens, kardeşin kız kardeşinin isteği üzere büyülü bahçeye, sihirli bahçeye gelip oradan sihirli, müzikli elma almak üzere bir maceraya atılıyor. Bismillah diyerek Ümmü sonra nazara Favkal Bâbi Favka üstünde, tahti altında, ememe önünde, halp arkasında Favkal Bâbi kapının üstüne baktı Favca'da gördü buldu elmekassal kebire büyük makası meftuhan açık olduğunu gördü ve manne rahatladı ve dehale ve girdi ve sara yürüdü ile emami ilel emem öne doğru yürümeye başladı ve huve hadi un nefsi ve o sakin ruhu sakin duygusu sakin yalbelat yani kaygılı tedirgin olmayan bir tarza müsterihul <gülüyor> gönlü rahat evet ve kad nazaretis siba'u aslanlar baktı ileyhi ona bi'aynin <gülüyor> na'imeti uykulu gözle egalebe'l <gülüyor> uyku onu yendi yani uykuya yenildiler velem <gülüyor> tehcümü ve hücum etmedi aleyhi ona. Yani aslanlar uykulu gözle bakıp uyumaya devam ettiler. Ona hücum etmediler. وَلَمْ تَتَحَرَّكْ ve hareket etmedi. min مَكَانِيهِ yerinden bile kıpırdamadı. Evet. Yani uykulu gözle ona bakıp hiç hareket bile etmediler. Yerlerinden kıpırdamadılar. وَلَمْ يَمُسَّ الْاَمِيرُ فَنْسَ dokunmadı bir suin bir kötülük ev zararı veya zarar zarar veya bir kötülük dokunmadı emire ve ba'de en marra aleyhe uğradıktan sonra el emir prens ve terekehe ve orayı terk etti eminen güvenli bir şekilde yani o merhaleyi açtıktan güvenli bir şekilde açtıktan sonra re aşecereten bir ağaç gördü muhammelen yüklü bir kefirin çokça min etfahi en el, çok elması olan çok elma ile yüklü nasıl elma el ahmari kırmızı elmayla yüklü annadi az el, el, el cemil güzel elmalarla yüklü kırmızı elmalarla yüklü bir ağacı gördü ve nazar havlehu ve etrafına baktı felem Yecin görmedi, bulmadı, gayre haziyi bundan başkasını görmedi. Bundan başkasını bulmadı. Vecede Yecin'i bulmak. Hangi hazi şecereti? Bu ağaçtan başkasını da görmedi. Min eşcari Elma ağaçından elma ağaçlarıyla ilgili bu ağaçtan başka bir şey görmedi. Yani sadece bir elma ağacı varmış. Ve tekke Te de emin olduğu Ekkede yüveküt yükyid, enne tufâhâ ki elması tufâhû, elma, elgînâi şarkı, türkü, müzikli elma ve kâle fi nefsî ve kendi kendine dedi ki inne şecerete, şüpeyokki ağaç şeceretü tufâhî, şeceretü tufâhî elma acı müzikli, şarkılı Min gayri şekli şüphe yok ki Şüphesiz bu elmacı o şarkılı müzikli elmacıdır varaya kim fakat peynnemeşeddega Karaan bir dal çektiği vakit minfurur şecereti ağaç dallarına bir dalı çektiği vakit ne için diyaktife koparmak için Minhu ve hatten ondan bir elma koparmak için Samiye işittim, bir bir kuş. Yer ona diyecek diyen bir kuş. Sırtı Yüksek Yükseksese ona şöyle söyleyen bir uçan kuş gördüm. Lakin veda edenlerin çoğu, bu konuda ki Melik fazla bilgi edinmeyi bu ukhteke bin kız kardeşini fis sicdine bir sahnede eta'ther el emiro prens etkilendi yani ne diyor la kad vada'a el meliku kral koydu ukhteke kız kardeşini fis sicdine bir sahneye koydu hapse koydu bunu duyan eta'ser el emiro etkilendi prens kulle ta'thuri son derece bir şekilde üzüldü. Feyne semi'a bunu duyduğu an hazel haberal muhzin. Bu üzüntü veren haberi işittiği an en son derece üzüldü. Nesiye unuttu nasihate nasihatını er-racul Nesiye nesiye nasihate Salihi racul Salih adamın tavsiyesinin nasihatını tembihini unuttu. Yetezekkeru kavlehu. Ne diyordu kavli? Yetezek ihavir sakın en tukellime konuşmaydan konuşmaktan sakın. Bil hadiqati'l meshurati. Bir bahçede konuşmaktan sakın. Insenen bir insanla veya hayvana veya bir hayvanla ev veya bir kuşla konuşmaktan sakın. Yani o nasihat bunu hatırlıyor. Ne siliyor el emir? Krens unuttu nasihata. bu nasihatı unuttu. Efe değerli nasihat. Ve reddi ala taire ve kuşa cevap ve kuşa cevap verdi ve ona dedi ki innel melike şüphe yok ki kral herhangi bir şey yapmadı. Ve bu yalandır. Yani kral es kardeşim abi sahneye koymadı uyanan ve qale ve qabla konuşmadan önce bir kelimetin ukhra bir başka bir söz ya başka bir söz söylemeden önce De havval el emir döndü inkılap etti el meskinu garip emir garip prenses ile amudin bir taş sütununa döndü diyor. Min e'midatil hadikati el meshurati sihirli bahçenin sütunlarından bir sütuna döndü taş sütun. Ve kadın tazaratil emiretü ve prenses bekledi fil beyti evde rucu'a ahihe kardeşinin dönüşünü bekledi. Selem dönmedi. Ve ahazet ve başladı külle yevmin her gün tantaziru. Her gün onu beklemeye başladı. Neyini beklemeye başladı? Rucu'ah dönüşünü. Bir gayri neticetin sonuçsuz olarak, faydasız olarak her gün onun dönüşünü beklemeye başladı. Ve merre liyumu ve'de liyum. Bir gün arkasından başka bir gün geçti, yani günler geçti. Velem yerci ve dönmedi. Ve şu ile beliğe endişelendi, Kaygılandı. ve kalikat nefsü ve gönlü endişelendi ve atekar zannetti, inandı, annehu şüphe yok ki o La Budda kad hadese lehu hadis-i mu'lim şüphe yok ki onun için mü'lim bir hadise mü'lim bir olay ceraneti yani acı verici acıklı bir hadise acıklı bir olay oluştu meydana geldi onun için ev veya esâbe suun veya ona bir kötülük dokundu bir ihleti yolculuğu esnasında ona bir de o kötülük dokundu ya diyor e, onun için acıklı bir hadise meydana geldi ya da yolculuğu esasında ona bir zara geldi <gülüyor> Fena Zarat baktı ile il Yüzüye baktı ehdetü, Hediye ettiği yüzüye baktı Ileyhi, Kendisine hediye ettiği yüzüye baktı -huri yetu, huri, huri, Huri'nin kendisine hediye ettiği yüzüye baktı li hafza ve yani iki kardeşini ve kendisini koruması için kendisine hurinin hediye ettiği yüzeye baktı. minel qatri yani kötülükten tehlikeden iki kardeşini ve kendisini koruması için huriyen kendisine hediye ettiği hurinin kendisine yüzeye baktım Pevajeddü onu buldu, muhtimen muziymen, muhtimen muziym karanlık ve siyah olarak görürler. La yibraku, ve la yetleleu ne şıldıyor ne de parlıyor. Ve burada birk arkadaşlar şimşek çakma gibi bir şey telele inci gibi ışıl ışıl olmasın. ve yalma'u kel adet adet üzere yani yüzüklerin adeti insanlar yüzüklerine ışıl ışıl parlar. bu parlamıyor. Evet. Burada da tahnın ilanlar, ejderhalar falan var prensesin arkasında. Ve sahat لَا بُدَّ شُبْهَ en كِيَ يَكُونَ olmalı اَخِي kardeşim قَدْ لَحِقَهُ onu erdi onu yakaladı دَرَرُ ev Ezen bir zarar ya da bir eziyet yani herhangi bir eziyet ya da herhangi bir zarar mutlaka ona dokunmuştur onu yakalamıştır وَتَلَبَتْ اَخَهَ ekber ve büyük abisini istediği ve Katle Huva ona dedi ki, kidu inanıyorum ki en hak kardeşin bir hat şüphe yoktu ya kardeşinin bir tehlikede olduğunuz İnanıyorum olduğuna inanıyorum atedu ya ya inanmak itikat en hak şüpheüp kuseyin kardeşim bir hat bir tehlikededir ve enanneva şüphe yok ki, o Had لَحِقَهُ اَذَنْ اَوْ دَرَرُونَ Ona bir eza ya da bir zarar ulaşmıştır. Yani ona bir zarar veya e nedir? Kötülük dokunmuştur. فَالْخَاتَمُ Yüzük اَلَّذ۪ي O yüzük ki elbesehum giydi. O giydiği yüzük, taktığı yüzük قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُمْ Rengi değişti. Yani taktığı yüzüğün rengi değişti. Ve esbaha ve oldu muatiman Muzlimen karanlık ve siyah oldu ve yabruku kel mu'ted. adet üzere artık parlamıyor ışıldamıyor ve ercu rica ediyorum en tezhebe gitmeni ve, ve aramanı an ahike -e kardeşini aramanı ya yani gidip aramanı istiyorum, rica ediyorum. Vele miyantazır, el-ekhu, el-kebiru, filmetel-ukhran. Abi, ya yani büyük kardeş, başka bir sözü beklemedi. Gözlemedi, yani başka bir sözü hacet bırakmadan. Ehe ve feyfehu, kılıcını aldı fi yedihi elinde ve vurd ve veda ve vedaştı veda ve veda yaptı. Axtı kız kardeşiyle vedaştı ve çıkar diye bir ve kardeşini aramaya gitti. Aramak için çıktı. Hangi kardeşi elevi vebi giden kardeşini? İla hadiqet el mithpûrte, İla hadiqet el mithpûrte. Sihirli bahçeye giden kardeşini aramaya gitti. Ve <gülüyor> Gidip de dönmeyen, ve <gülüyor> ve dönmeyen. Evet. Sihirli bahçeye gidip de dönmeyen erkek kardeşini yaptı, aramaya çıktı. Ve ve o yolu bildi, el ona ulaştıran, ona götüren yani sihirli bahçeye götüren yolu bildi çünkü daha önce Denemişti. Vajra be ve daha önce ona ne yapmıştı denemişti. Hani hayat suyunu almıştı. Vakit fete liyomu, بعد liyom günler geçti. Fete liyom gün geçti, بعد liyom gün bir günden sonra. Yani bir gün üstüne gün ne yaptı, geçti günler geçti. Və ısbuğu, بعد ısbuğu ve haftalar geçti. Haft ısbuğ hafta. Ve hafta geçti, bir sonra üslu haftadan sonra hafta geçti. Yani haftalar da geçti, ardı ardına günler günleri, haftalar haftaları kovaladı. Ve olam yarşig beden beden alakul emirul akbaru ve büyük prens de dönmedi. Yani haftalar günler geçmesine rağmen büyük prens te dönmedi. Ve mekaset emiratın ...prenses kaldı... ...el miskinetü... ...zavallı... ...muttaribeten... ...kaygılı, üzüntülü... ...meşguletel beri... ...gönlü... ...meşgul... ...gönlü iki kardeşiyle dolu... ...ale eheveyhe... ...yani erkek kardeşini ...ne nedir gönlü... ...onları düşünmeye... ...de doldu... ...her uyandığında sabah, sabahı sabahleyin, her uyandığında, yani her sabah, her sabah uyandığında, uyandığı vakit nazarat musri'aten, hızlı bir şekilde baktı, ila khatemihe, yüzüne baktı. Yani her sabah uyanır uyanmaz ilk yaptığı şey, sevgili çocuklar, arkadaşlar nedir? Et Tanzuru musri'ate ila li tera levnehum rengini görmek için ne yapıyordu? Her sabah uyandığında ilk olarak yüzüne bakıyordu. ''Hel <gülüyor> huve <gülüyor> <gülüyor> ''O parılıyor mu?'' ''Ev <gülüyor> mut yoksa ''Yoksa karanlık mı, siyah mı?'' ''O parılıyor mu?'' ''Yoksa siyah mı?'' ''Karanlık mı?'' Ve, ve en sonunda ''Ete yevm bir gün geldi'' ''Espaha fihim'' Onda oldu el-Khatemu yüzük esvedel -Levni. Siyah renkli oldu tamamen. Tamamen siyah renkli oldu. Fasahat seslendi. Bağırdı. ahim ah diye. İnne e-Khavayya, inne e şüphe yok ki iki kardeşim, kadmete, öldü. Ev-Hüme veya ikisi fi khatarin. Tehlikededir. Yani ya ikisi öldü ya da bir tehlikede. Nasıl tehlike? Şedidin. Şiddetli bir tehlikede. Min gayri şekil. Şüphe yok ki iki kardeşim ya şiddetli bir tehlike içindedir veya öldüler. Bugünkü masal okumamızı burada sonlandırıyoruz. Yarın 35. sayfadan devam etmek üzere hepiniz esen kalın, sevgiyle kalın, dümtüm fi emanillah, fi zimmetillah, fi hafzillahi inşallah.